Bu, Henri Cartier-Bresson adında bir Fransız fotoğrafçı tarafından çekilmiş bir fotoğraf. Kendisi sokak fotoğrafçılığının ve fotoğraf gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden hatta babalarından biri olarak bilinir. Bu fotoğraf kariyerinin başlarında, 1932 senesinde çekilmiş. 1930'lardan itibaren işlerini görmekteyiz. Peki onun fotoğraflarını özel yapan nedir? Öylesine çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor değil mi? Zaten özelliği de bu. Bu dönem Snapshot Photography denen şipşak fotoğrafçılığın, enstantane fotoğrafçılığın başladığı dönem. Biz bu şekilde görünen görsellere alışığız. Fakat 1932 senesinde bunlar çok yeni ve alışılmadık karelerdi. Çünkü öncelikle bu atlamakta olan figür donup kalmış durumda. Topuğu ve parmak ucu arasında oluşan yansıma, fotoğraf birkaç saniye önce ya da sonra çekilse oluşmayacaktı. Böyle bir anı yakalayabilmesinde teknolojinin de payı var. Leica adlı henüz piyasaya sürülmüş bir makine kullanmış, 35 milimetre elde taşınabiliyor. Gazetecilerin kullandıkları gibi, bu kameralar küçük anları yakalamaya daha elverişliydi. Burası Paris, görselin adı Palais de l'Europe. Burası Garsan Lazar adlı tren istasyonunun arkası, garip bir yer. Arkalarda çatılar görebildiğimize göre yüksek bir yer. Bazı şeyler odağın dışında kalmış ama tam olarak neden bilemiyoruz. Garip bir yer. Küçük bir su göleti oluşmuş. Su dolmuş. Yansımayı da o nedenle görebiliyoruz. Bir inşaat devam etmekte. Sanatçı bu fotoğrafın nasıl çektiğini şöyle açıklamış. Bir inşaat sahasını geçiyormuş. Ve geçici süreliğine ahşap çitler konulmuş. Kameranın lensini içeriye olduğu kadar sokmuş. Ve bu ana denk gelmiş. Şehrin her yerinde böyle içeriye bakabileceğimiz küçük aralıkları olan geçici inşaat alanları görebiliriz. Ama burada sadece an değil. Fotoğraf basılırken yaptığı tercihlerde önemli. Örneğin uyguladığı ışık. Geometriye olan hayranlığı fotoğrafa yansımış. Fotoğrafta geometrik şekillerin birçok kez eleştirildiğini görebilirsiniz. Örneğin adamın atlarken oluşturduğu şekil ve yansıma. Çitlerin de yansıması var. O da formu tekrar ediyor. Çatılar sabit bir form oluşturmuşlar. Yani bu resimde hem hareket hem de sabit bir düzen görmek mümkün. Böyle bir olgu, Yüksek Rönesans'ta karşımıza çıkan bir şey. Bence çok hoş. Arka tarafta yay oluşturan şekiller de var. Tamamen bir şehir görüyoruz. Arkada sanırım bir sirk için bir reklam var. Orada da atlayan figürler görüyoruz. Aynı ön planda olduğu gibi. Hayat sanatı yansıtıyor. Ya da reklama. Hareketin ve düzenin dengesini görüyoruz. Ayrıca replikasyon ve yansıma fikri de var ki, bu fotoğrafta ve genel olarak modernistlerin yapmayı sevdiği bir diğer şey de budur. İçinde yansımalar ve geometrik şekillerin bulunduğu benzer başka fotoğraflarda var. Sanatçı genel olarak işçi sınıfına odaklanmış. Şehrin marjinal, harabe ama hayatın canlı olduğu kısımlarına bakmış.